Bu topraklardaki insanların hemen hemen hepsinde eee mübadele ile ilgili bir şeyler var. Belirli bir toplumsal e, yapının ortasına bir bıçakla kesmiş gibi bir sosyolojik form oluşturuyor. Yes, this was a major turning point for Izmir and I would say also for both sides. Birlikte yaşam kolay bir şey değil, süreç değil. Yani neden biz bugün çok kültürlüğe, kozmopolite yapıya bu kadar ilgi duyuyor ve geçmişte bunun ipuçlarını arıyoruz? Bırakın sadece Türkiye'de, yani bütün Avrupa'da veya dünyada da çok farklı bir şehir. Dostane yaklaşırlar, her zaman çok kolay karşılıklı bulmuştur o dönem yağmur yağmış, sel fırtına maç bitmiş. Biz 2014'te o maçı tekrarlayalım, bitirelim dedik. Ama yine taraftar sahaya girdi.